Ben derdimi hangi derdim, yüreğimi hangi suya? Sen yarınlarda yürüyorum. Sen benimsin, Sen benimsin, Sen benimsin, bahar göstüm yarınlarda iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, Alanus